Profesyonel koçlar var günümüzde ve aynı zamanda statikocu ve gelişimci siyasetçiler var. Tam da bu noktada profesyonel koçluk hizmetlerine ilave olarak yaşam koçlarının veya koçların siyaset koçluğu eğitimleri, süpervizyonları alarak profesyonelce siyasetçilere yardımcı olması, rehberlik etmesidir. Neden siyaset koçuna ihtiyaç var? Siyaset koçu dün dündür, bugün bugündür gibi veya benim memurum işini bilir gibi siyasetteki teknik iletişim hatalarının düzeltilmesi ve siyasetçilerin daha uzun soluklu halkımıza ve dünyaya hizmet vermeleri için almaları gereken hem de acilen almaları gereken profesyonel bir siyaset koçluğu hizmetidir. Müzik